Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız TYT Matematik Kampımıza Kaldığımız yerden devam ediyoruz Hocam nerede kaldık Hocam ben bugün 8. haftadayım Geride kalan arkadaşlarım varmış Bana mailleri geliyor, yorumları geliyor Geriden gelen arkadaşlarım varmış Ödevlerinizi yaparak gelmeyi unutmayın Önce bu birinci yarım İkinci yarımda artık 8. hafta 9. 10. ve 11. hafta Yani totalde 4 haftamız kaldı AYT kampı ile alakalı baya yüklü miktarda soru alıyorum Çok teşekkür ederim ilginiz için AYT kampı ile alakalı arkadaşlarım Ben size ilerleyen tarihlerde bir duyuru yapacağım Ve AYT kampı arkadaşlarım TYT kampından çok daha fazla kapsamlı olacak Çok daha tatlı olacak Çok daha güzel ve aktif Hızlı ve sevgili arkadaşlarım yani Nasıl diyeyim böyle tadından yenmeyecek Tarzı olacak aklınızda Dursun bu bilgide bu haftaki konumuzdan bahsedeyim. Bu haftaki konumuz arkadaşlar sembolik mantık. Böyle bir 9'a bir 11'e, bir 9'a bir 11'e kayan bir konu. Sembolik mantık arkadaşlarım. Sembolik mantığı TYT'nin içerisinde ele aldık. Ve sembolik mantıkla alakalı arkadaşlarım bayağı da detaylı bir anlatım yapacağım. E, mantığın anlamıyla başlayacağız. İşte basit önermeler, bileşik önermeler ve e, bağlaçları da adam akıllı bir şekilde işleyip Test kısmında da sevgili arkadaşlarım ÖSYM nasıl sorduysa Aynı o şekilde sorular sormaya gayret gösterdim Ve arkadaşlarım Sembolik mantık konusunu burada bitirdiğimiz zaman Aklınızda bu konuyla alakalı Başka bir şüpheye daha yer kalmayacak Şimdi hazır mısınız? Hazırsanız gençler Başlayalım konumuza Sembolik mantık dedik İlk anlamı mantığın ilk anlamı Doğru bilgiye ve hakikate Ulaşmakta izlenecek yolların her biri İkinci anlamı da düşüncede tutarlılık, kendisi, kendi kendisiyle çelişmeme durumu sevgili gençler. Anlamları bunlar. Şimdi tabi matematikte bu mantığın anlamını nasıl ele almamız gerekiyor? Ya sadece matematikte değil farklı branşlarda da işimize yarayan mevzular bunlar. Matematikte sevgili arkadaşlarım böyle bir ifadeyi daha basitleştirerek e, anlatma durumudur. Yani nasıl diyeyim? Uzun bir anlamı bir ifadeyi upuzun bir konuyu tek başına iki önermeyle 3 önermeyle veya 4 önermeyle tek başına karşılayabilecek bir e, kavram arkadaşlarım dolayısıyla bizim için gerekli mi aslına bakarsanız sınav mantığıyla yaklaşırsanız olaya sınav için çok gerekli mi değil diyebilirsiniz ama matematik için efsanevi bir konu arkadaşlar hatta ve hatta böyle matematik bölümü e, okuyanların daha ilk sınıfta temel ders olarak, ana ders olarak gördüğü konulardan birisi, sembolik, pardon özür dilerim, soyut matematik dersinde fazlasıyla ele aldığımız bir konu. Bilgi kısmına bakalım. Doğru ya da yanlış, kesin bir hüküm bildiren ifadelere sevgili arkadaşlarım ne diyoruz? Önerme diyoruz. Doğru ya da yanlış, kesin bir hüküm bildiren ifadeleri önerme diyoruz. Genellikle de P, Q, R, S gibi küçük harf kullanılarak da gösterilir arkadaşlarım önermeler. Bir önermenin yanlış ya da doğru olmasına o önermenin doğruluk değeri denir. Doğruluk değeri denir arkadaşlarım. Doğruluk değerini de sevgili gençler doğruysa bir önerme o önermeye bir diyeceğiz. Yanlışsa sıfır diyeceğiz. D ve Y harfleri de kullanılır ama bazen yani ÖSYM şimdiye kadar... 1 ve 0'ı kullandı 1 ve 0'ı da evrensel olarak Kullanmayı tabi tercih ediyoruz P önermesi eğer doğruysa Sevgili arkadaşlar P denktir 1 Q önermesi doğruysa Q şöyle 3 çizgi 1 diyoruz Bakın eşittir değil Mantık konusuna yeni başladığınız zaman En çok yapacağınız hatalardan bir tanesi Denktir yerine eşittir koymanız Eğer P önermesi yanlışsa O zaman ne diyeceğiz P denktir 0 Q önermesi yanlışsa da Q denktir 0'ı kullanacağız Birinci örneğimize bakalım. Yukarıda verilen cümlelerin önerme olup olmadığını bize bul demiş ve önermelerin önerme olanların da doğruluk değerini yaz demiş. Bir ay otuz gündür denilmiş. Şimdi bir ay otuz gündür, sevgili gençler bir önerme mi değil mi? Şöyle biz. Kesin net bir ifade belirtip belirtmediğini görebiliyor muyuz? 1 ay 30 gündür. Şimdi bu aylardan 28 gün olan ay da var. 29 gün olan ay da var ki biliyorsunuz Şubat e, sevgili arkadaşlarım. 4 yılda bir 29 ama hep 28. Bazı aylar 31, bazı aylar 30. Dolayısıyla 1 ay 30 gündür. Şimdi hangi aydan bahsediyoruz? 1 ay 30 gündür genel bir kavram. Bir ayın 30 gün olduğu bize doğru veya yanlış kesin bir hüküm bildiriyor mu? Hangi ayda olduğumuza bağlı? Yanlış da olabiliyor, doğru da olabiliyor. Dolayısıyla bu bir önerme değildir. Yarın hava kaç derece? Bu bir soru cümlesi. Soru cümlesi, istek cümlesi, dilek belirten cümleler veya sevinç nidaları. Bunların hiçbiri de arkadaşlarım önerme değildir. Eksi 8 negatif bir tam sayıdır. Bakın net bir kavram. Doğruluğu veya yanlışlığı tartışılamaz. Kesindir. Eksi 8 negatif bir tam sayıdır diyor. Dolayısıyla bu bir önermedir. Ve arkadaşlarım bunların içinde önerme dediğimiz sadece R olduğu için önerme olanların doğruluk değerini yazınız demiş. R önermesi sevgili gençler doğru bir önerme olduğu için 1'dir diyoruz. Diğerleri önerme olmaları için 1 veya 0 diyemedik. Geçtik ikinci örneğimize. Bir spor yorumcusu. Birazdan başlayacak bir futbol müsabakası için şu cümleleri söylemiş. İyi akşamlar sayın seyirciler. Böyle başlar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Şimdi bu bir dilek cümlesi. Bizim akşamımızın iyi olmasını diliyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla bir önerme değildir. Peki maçın oynanacağı stadyum 22.000 kişilik. Bakın bunun doğruluğunu veya yanlışlığını kesin olarak bilebiliriz. Dolayısıyla sarıyla ile işaretlediklerimiz önerme olsun. Maçın oynanacağı stadyum 22.000 kişilik. Biletlerin 21.500 tanesi satıldı. Doğruluğu veya yanlışlığı kesin olarak bilinebilen bir cümledir. Takım yetkililerinden alınan bilgiye göre iki takımda toplam 3 oyuncu sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Bakın doğruluğu veya yanlışlığı kesin olarak bilinebilen bir cümle daha. Bu da bir önermedir. İyi seyirler bu bir dilek cümlesi. İyi olan kazansın yine bu da bir istek yine bir dilek cümlesi. Dolayısıyla önerme değillerdir. Bakın burada bir 2-3 tane önerme var Kurduğu cümlelerden kaç tanesi önermedir diye sorulmuş 3 tanesi diyeceğiz sevgili arkadaşlar Devam ediyorum bir diğer bilgimizle Doğruluk değerleri aynı olan önermelere biz denk önermeler diyoruz arkadaşlar Eğer ikisi de doğruysa onlar denktir İkisi de yanlışsa onlar da denktir p q ya denk ise Tabii ki p denktir q diye gösteriyoruz eğer denk değilse de p denk değildir aynı yani eşit değildir gibi p denk değildir q ile gösteriyoruz Üzerine bir tane çizgi atıyoruz denk olmayınca üçüncü örnek düzgün dört yüzlünün beş tane köşesi vardır düzgün dört yüzlünün arkadaşının dört tane köşesi olduğu için burada beş köşesi vardır demiş yanlış bir önermedir dolayısıyla p denktir sıfır diyeceğiz en küçük iki basamaklı tam sayı ondur şimdi bu bir önerme eyvallah. En küçük iki basamaklı tam sayı kaçtır? Eksi 99'dur. O zaman bu bir yanlış önerme. Evet o zaman Q denktir 0 diyorum. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Ankara'mız, canımız başkentimiz biliyorsunuz ki zaten başkent Ankara'dır. Dolayısıyla doğru mu bu önerme? Doğru. R önermesi. Doğru. S önermesi diyor ki eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2'den daha büyüktür. Evet 0'a daha yakın olduğu için de S önermesi. Eksi 1 bölü 4 1 bölükten 2'den büyük olduğu için doğrudur diyeceğim. Şimdi bunlardan birbirine denk olanları gösteririz demiş. Bakın P ile Q birbirine denk. R ile de S birbirine denk. Bakın denklikten bahsediyoruz. Eşit diyemeyiz tabii ki. Ankara Türkiye'nin başkentidir cümlesiyle. Eksi 1 bölü 4 eksi 1 bölükten 2'den büyüktür cümlesi aynı cümleler değil. Fakat doğruluk değerleri aynı olduğundan denk önermelerdir diyoruz gençler. Ve 152. sayfamızı bitirdik. Geçiyoruz. 153. sayfamıza bir bilgi daha. Önermelerin doğruluk değerlerinin sıralandığı tabloya doğruluk bakın doğruluk değer tablosu diyeceğiz. Doğruluk değer tablosu. Ve P ve Q önermeleri verildiyse P önermesi doğruyken Q doğru, bu doğruyken yanlış, yanlışken doğru ve yanlışken yanlış gibi top, totalde 4 tane durum söz konusudur. Başka bir durum olamaz 2 önerme için 4 farklı doğruluk değer tablosunda satır vardır. 3 önerme için 8 tanedir. 4 önerme için 16 tanedir. O zaman en farklı önerme için 2 üzeri en tane doğruluk durumu vardır arkadaşlar. Tamam. Yalnız en tane farklı önerme için. Yani burada bazı soruların içerisindeki birazdan göreceğiz. Örnek veriyorum. P ve P'nin değilini düşünün. Tamam. P ve P'nin değilini. Bakın. Burada iki önerme var gibi duruyor. Birbirinden farklı iki önerme varmış gibi duruyor. Fakat P1 iken sıfır olur. Bu sıfır iken bu bir olur. Başka yok. Ve bir tane önerme içinde iki tane doğruluk değeri var ya. Sanki böyle bir önermeymiş gibi davranıyorlar. Dikkat edin. Bakın iki tane doğruluk değeri var çünkü. birken iken sıfır, sıfırken iken bir. Başka bir şey yok. Dolayısıyla arkadaşlarım bu en farklı önerme... Birbirinin değili olmayan Birbirinin olumsuzu olmayan önermeler olacak Bunlardan oluşması lazım Peki örnek 4'e bakalım Biraz daha iyi anlayalım durumu 1024 tane farklı doğruluk değeri olan En önermenin 2 tanesi birbirinin değili He şimdi bak en tane önerme var En tane önerme var Bu önermelerden 2 tanesi birbirinin değili 2 tanesi birbirinin değili ise Aslına bakarsanız Doğruluk değer tablosunda 2 üzeri en tane Değil 2 üzeri en eksi 1 tane vardır Aynı buradaki gibi bakın bunlar birbirinin Değili ya 2 üzeri 2 tane değil 2 üzeri 1 tane yani 2 tane doğruluk değeri var Dolayısıyla arkadaşlarım burada da 2 üzeri en eksi 1 tane vardır ve bu 1024'e Eşitmiş 1024 de biliyorsunuz 2 üzeri 10'un ta kendisidir En eksi 1 burada 10'a eşittir O halde En eksi 1 eğer 10 ise Tabii ki en kaçtır 11'in ta kendisidir Cevabımız da buyurmuş e beşinci örneğimize bakalım hocam. İçlerinde P, P'nin değili, Q, Q'nun değili. Bakın bu bunun değili, bu da bunun değili. Önermelerinin de bulunduğu toplam 10 adet önermenin kaç tane doğruluk durumu vardır? Bakın 10 tane önerme var ya. Şunları bir sayın, bunları da bir sayarsanız. Doğal olarak 10 tane yerine artık 8 tane önerme kalacaktır. Ve biz diyeceğiz ki 2 üzeri 8'den 60 değil, özür dilerim. 2 üzeri 8 256 tane doğruluk durumu vardır diyebiliriz sorumuzun cevabını. Bir diğer bilgimiz Değil değil değil diye bahsettik Değili tanımlayacağız şimdi Bir önermenin hükmünün olumsuzunu belirten yeni önermeye O önermenin değili denir Veyahut başka bir şekilde olumsuzu denir Bu da kullanılabilir arkadaşlar Olumsuzu denir Ve P önermesinin değili P'nin şu şekilde üstüne çizgi çekilere konulur Kesme işareti gibi P'nin değili ile gösterilir Ve bir önermenin değilinin değili Gene aynı önermeye sevgili arkadaşlarım denktir deriz. O halde birin değili sıfırdır. Sıfırın değili de birdir. Cümlelerini kurmak tabii ki hatalı olmayacaktır. Sağ üst taraftayız örnek 6. Şimdi P önermesi ne demiş? Ankara ildir. E evet canımız Ankara'mız il. P sayısı E sayısından küçüktür. P sayısı yaklaşık olarak 3.14'tü. E sayısı yaklaşık olarak 2.71'di. Bu bundan nasıl küçük ola ki? 2.71 daha küçük. Yani Euler sayısı daha küçük. Dolayısıyla Pi sayısı E sayısından küçük değildir. Küçük olmadığı için de bu önerme küçüktür diye iddiada bulunduğuna göre 0'dır arkadaşlarım doğruluk değeri. Pi ile E'nin toplama 6'dan büyüktür demiş. İkisini toplarsanız 5.85 gibi bir sayı yapar yaklaşık olarak. Ve doğal olarak da 6'dan büyük falan değildir. O zaman bu da 0. 2 ile 3'ün toplamı 5'tir demiş. Gayet herkesin bildiği gibi. Aksin iddiaden var mı? 2 ile 3 5'ten farklı bir şey yapar diye? Yok değil mi? Tamam eyvallah o zaman. Doğru yerdesiniz. 0 0 1 1. Yukarıdaki önermelerin değillerini ifade ediniz demiştim. Bunları bulduk. Bir de biz bunların değillerini ifade edelim. Buraya dikkat. P önermesinin değili. Ankara ilçedir mi? Hayır. Ankara il değildir. Bakın siz bu cümlenin yanlış olduğunu biliyorsunuz. P önermesi 1'di. P'nin değili ne olacak? 0 olacak. İkinciye geçtik. Q'nun değili. P sayısı, P sayısı E sayısından, bakın, büyüktür mü diyeceğiz? P sayısından küçüktür demiş ya, biz ne diyeceğiz? Büyüktür mü diyeceğiz şimdi değilini alırken? Hayır, ne diyeceğiz biliyor musun? Küçük değildir diyeceksin. Değiller böyle alınır. Küçük değildir. Yani sen fiili değiştireceksin sadece. Bunda yükümlüsün, başka bir şey de değil. Bakın, Q yanlıştı. Pi sayısı e sayısından küçük değildir dedi. O zaman bu nedir? Doğrudur. Küçük değil çünkü. Peki. R önermesinin değiline bakalım şimdi de. Pi ile e'nin toplamı alttan büyüktür demiş. Pi artı e. Büyüktür kelimesinin değil nedir? Büyük değildir. E şimdi tamam büyük değildir de bunu matematiksel olarak nasıl yazacağız? Güzel kardeşim büyük değildir diye bir işaret var mı? Yani şöyle bir şey diyebiliyoruz mu? Büyük değildir. Böyle bir şey yaptık ki matematikte. E ne yapacağız? Ne altı Şöyle yapacağız. Ya küçüktür, büyük olmayan ya küçüktür ya da eşittir. Dolayısıyla ben buraya artık 6'yı da yazacağım. Pi artı 6'dan küçük veya eşittir diyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Ve geçelim sev önermesinin değiline. sev önermesinin değilinde de 2 ile 3'ün toplamı 5'tir demiş. Siz diyeceksiniz ki 2 artı 3, 5 değildir sonuçta. Eşit değildir gibi bir işaret var matematikte ve biz bunu kullanabiliriz. Devam ediyorum 7. örneğimle. Bir torbada 4 mavi... 6 tane kırmızı top bulunmakta. 4 tane mavi 6 tane kırmızı top varsa 10 toptan 4'ü mavi ve 6'sı kırmızı arkadaşlar. Pekala. P önermesi diyor ki torbadaki topların %40'ı kırmızı renklidir önermesinin. Torbadaki topların %40'ı kırmızı. Şimdi %40'ı kırmızı demek buraya bakıyorsunuz. Aslında bakarsanız 10'da 6'sı yani %60'ı kırmızı. Demek ki bu önerme yanlış bir önerme zaten. Bunun değerini bul demiş. E değerini bulalım torbadaki topların torbadaki topların %40'ı kırmızı kırmızı değilleri diyorsunuz. Bu önermenin değili bu arkadaşlar. Değilinin doğruluk değerini bulunuz. E ben zaten %40'ının e, kırmızı renkli olmadığını biliyordum. Çünkü %60'ı demiştik. O zaman bu önermenin doğruluk değeri bize neyi verir? Biri verir. Yani arkadaşlarım P'nin değili ilmiş P'nin 0 olduğu durumda. Devam ediyorum 8. soruyla. Ali, Burak ve Cenk kahvaltıda bir miktar zeytin yemişler. P ve Q önermeleri hakkında cümleler vermiş bize. P'nin değili birmiş bakın. P'nin değili hop 1. O zaman P nedir arkadaşlar? Tabii ki 0'dır. Q'nun değili 0'mış. O zaman Q nedir arkadaşlar? Tabii ki 1'dir. Bakın Q 1'miş. P de 0'mış. Yani bu önerme yalan söylüyor, bu önerme doğru söylüyor. Şimdi bakalım birinci önermemize Ali Burak'tan az zeytin yemiş. Yanlışsa az yememiştir Ya daha çok yemiştir ya da eşit sayıda yemiştir Demek ki Ali Burak'tan ya çok yemiş ya da eşit sayıda yemiş Demek ki bu şekilde yazacağız Burak Cenk'ten çok zeytin yemiştir Doğruymuş demek ki Burak Cenk'ten çok zeytin yemiş Yani sıralamamız bu şekilde olacak Demiş ki bu üç kişinin toplamda yediği zeytin miktarı en az kaçtır Hepsi de zeytin yediğine göre Ben şuna 1 veririm bu bundan büyük olacağı için en küçük iki olur. Bunda eşitlik olduğu için buna da 2 derim. O halde bunların toplamı bize minimum miktarı verecektir. Bu minimum miktarda tabii ki 5'tir sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 154. sayfamdaki bilgi kısmıyla. Birden fazla önermenin ve yani şu şekilde veya sembolü bu şekilde ya da sembolü bu şekilde ise ki sembolü bu şekilde ancak ve ancak onun da sembolü şu şekilde arkadaşlarım bağlaçlarıyla bağlanarak oluşturulan yeni önermelere biz artık bileşik önerme diyeceğiz. Yani bir tane cümle yetmeyecek artık o cümleleri birbirinden farklı bu şekilde ayrısı da olabilir bağlaçlar kullanarak daha değişik önermeler haline getireceğiz. Yani 2 önerme, 3 önerme, 4 önerme birbirine bağlayarak biz bunları birleştireceğiz. Bunların adına da bileşik önerme diyeceğiz. Şimdi ve bağlacımıza bakalım. ve bağlacında önermelerin iki tane önermenin kaç tane doğruluk değer durumu vardı arkadaşlar? 1, 1, 0, 0. Buraya da 1, 0, 1, 0 yazın. Tamam mı? Hep böyle yapın. 3 tane önerme varsa da şöyle yazın. Bak 1, 1, 1, 1, yarısını 1, yarısını 0 yazıyorsunuz. Sonra iki tane bir, iki tane sıfır iki tane bir, iki tane sıfır yazıyorsunuz Sonra da bir tane bir, bir tane sıfır Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır yazarak gidiyorsunuz Hepsini de çıkarmış olursunuz böyle İptaradan tamam mı? Verdiğim taktiği unutmayın Hatta şöyle dursun kenarda Bakarsınız siz de yazın Şimdi P ve Q yani bir ve bir tabii ki bir, bir ve sıfır Sıfır, sıfır ve bir Sıfır ee, Burası da arkadaşlarım şurayı bak yanlış yazmışız bir bir sıfır sıfır olacak arkadaşlar orası. Sıfır ve sıfır da sıfır. Yani size şunu söyleyeyim ben. Gençler. V bağlacında bileşenlerden ikisi de birse sonuç bir ama içlerinden en az bir tanesi sıfırsa sonuç mutlaka ama mutlaka sıfır olacaktır. Yani sonucunun bir olduğu sadece tek durum var o da ikisinin de bir olması durumu. Özellikleri nedir? Özellikleri de şudur. P ve P tabi ki arkadaşlarım P'dir. Sonuçta bir ve bir. 1'e denktir. 0 ve 0 0'a denktir. Yani P ne ise sonuçta O olduğuna göre demek ki bu P'ye bağlıdır. P ve Q, Q ve P'dir. Yani değişme özelliği vardır. P ve Q ve R P ve Q ve R'ye denktir. Yani hangisini işleme önce soktuğunun hiçbir önemi yok. Buna da birleşme özelliği diyoruz. 1 ve P, şimdi P 1 ise sonuç 1, P 0 ise sonuç 0 olduğuna göre P'ye bağlıdır. 0 ve P P1 ise sonuç sıfır P0 ise de sonuç sıfır Her halükarda sonuç sıfır Neden çünkü bileşenin içerisinde sıfır var Sonuç sıfır olacak P ve P'nin değili bu birken bu sıfır Bu sıfırken bu bir olduğundan Ve için içinde mutlaka bir tane sıfır olduğu için Sonuç sıfırdır diyoruz sevgili gençler Geçtim sağ üst tarafa P ve Q önermeleri verilmiş Doğruluk değerini karşılarına yazınız demiş Bir küpün altı yüzü var mıdır arkadaşlar Evet vardır P önermesi doğru 1 24 tam kare sayıdır demiş. Tam kare sayı değildir arkadaşlarım. Dolayısıyla da 0 diyoruz. Şimdi Q neydi? 0. Ve P'nin değili 0. 0 ve 0 ne? 1. P'nin değili 1'in değili nedir? 0'dır. Ve Q'nun değili Q'nun değili de 1'dir. 0 ve 1 neye denktir arkadaşlarım? Tabii ki 0'a. Burada 0 ve 0'a 1 mi dedim? Yuh bana yazıklar olsun. 0 arkadaşlar ne yapıyorsun? Uyanın sana ya. 0 ve 1 0'dır. <gülüyor> Q ve P. Şimdi arkadaşlarım Q neydi? Sıfırdı. P neydi? Birdi. E sıfır ve bir o da sıfır. P'nin değili sıfır ve Q e, o da sıfır. Ama diyor ki bunun bir de değilini al. Sıfır ve sıfır nedir arkadaşlar? Bir e, Sıfırdır. Bunun değili nedir? Sıfırın değili birdir. Demek ki ilk üçünün cevabı sıfır. En sonuncusunun cevabı doğruluk değeri birmiş diyeceğiz. Onuncu soru. P, Q, R birer önerme. P ve R'nin değili birmiş. Bak şimdi V bağlacı var. Sonucu bir çıkmış. O zaman bu da 1'dir, bu da 1'dir. Yani arkadaşlar P kesinlikle ama kesinlikle 1. Şimdi R'ye bakalım. R'nin değili 1. R'nin değili 1 ise R sıfırdır. Şimdi geçtim buraya. P neydi? 1'di. 1 bir ve Q eğer sıfırsa Q kesinlikle sıfır olmalı. Çünkü V bağlacının içinde ancak sıfır varsa sonuç sıfır oluyor. Dolayısıyla da sonucu sıfırdır. Cevabımız 1, 0, 0, 100 olacaktı arkadaşlar. 11. örnek. Önermelerin en yani sade biçimlerini bize bul demiş Hadi bulalım bakalım P ve Q ve P'nin değili bakın Parantezin nerede olduğunun hiçbir önemi yok Dolayısıyla ben bunu P ve Q ve P'nin değili yazarım Sonra Şununla şunu değişme özelliğini kullanarak değiştiririm P ve P'nin değili ve Q yazarım Bakın bu birken bu 0 Bu 0 Ken bu 1 olduğunda Ve V bağlacıyla bağlandığı için Burası mutlaka 0 Yanına da Q'yu eklediğiniz 0 ve Q neye denktir Mutlaka 0'a denktir Birincisini çözdük. Geçtik ikiye. Bakın sıfır var V bağlacı var. İçerisi mutlaka sıfır. Sıfırın değili ne? Bir. Bir ve Q. Q birse sonuç bir. Q sıfırsa sonuç sıfır. Neye bağlı o zaman? Tabii ki Q'ya bağlı. Cevabımız Q. Buraya bakıyorsunuz. Tamamı V bağlacı olduğundan bütün parantezleri kaldırın. P'nin değili ve Q ve P ve R. Bakın burada ne var? Bir P var. Bir de P'nin değili var. O zaman bunlardan birisi mutlaka sıfır olmak zorunda olduğu için ve tüm bağlaçlar V bağlacı olduğu için cevap nedir? Tabii ki sıfırdır. Bunu da çözdük. Ve devam ediyorum sonuncusuyla. Bakın şurada karışık kuruşuk bir şeyler var ama sonuna da bir de ne yapmış? Ve sıfır koymuş. E v bağlacının yanında sıfır varsa sonuç sıfırdır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. 154. sayfamızda bitirdiğimize göre geçtim 155. sayfamıza r ve s önermeleri ile alakalı s ve s neydi arkadaşlarım s'ye bağlıydı dolayısıyla s denktir r ve s'nin değili denkliği sağlanıyor buna göre bu önermenin denk olduğu ifadeyi bul demiş şimdi bak ben s'nin 0 mı 1 mi olduğunu bilmiyorum ama burası sevgili arkadaşlar 1 olursa denktir dedim r ve 1'in değili 0 bakın 0 ve r Tabii ki 0'dır ve 0 1'e denktir geliyor. Demek ki yanlış. S1 değil sıfırmış. Sıfır denktir. R ve S'nin değil, yani sıfırın değili ne? 1. 1 ve R nedir arkadaşlarım? Tabii ki R'ye bağlıdır. Demek ki R neymiş o halde? Sıfırmış. Yani S'de sıfır. de sıfır arkadaşlar. S'nin değili sıfırın değili 1 ve R sıfırdı sıfırın değili 1. 1 ve 1 neye denktir? Tabii ki 1'e denktir diyebiliriz. Ve artık veya bağlacına doğru geçiyoruz. Veya bağlıcını da hemen yerleştiriyoruz arkadaşlarım. P'lere ne diyorduk? 1, 1, 0, 0. Q'lara ne diyorduk? 1, 0, 1, 0. Şimdi bakın. veya bağlıcının içerisinde. V'nin tam tersi. İşin içinde 1 varsa sonuç mutlaka 1'dir. İkisi de 0'sa sonuç sadece 0'dır. Bunu unutmuyorsunuz. Özelliklerine hemen geçelim. Bakın. P veya P. 1 veya 1 olursa sonuç 1 olur. 0 veya 0 olursa sonuç 0 olur. Yani P neyse... Cevap o oluyor. O zaman neye bağlıdır? Tabii ki P'ye bağlıdır. P veya Q. Değişme özelliği vardır. Q veya P'ye denektir arkadaşlar. Yine aynı V'deki gibi birleşme özelliği vardır. Veya da da parantezleri kaldırabilirsiniz. Veya önce istediğinizi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. 1 veya P. İşin içinde 1 varsa sonuç 1'dir. 0 veya P. Şimdi 1 ise sonuç 1 olur. 0 ise sonuç 0 olur. O zaman P'ye bağlıdır diyoruz. Ve P veya P'nin değil. Bunlardan bir tanesi Birken diğeri mutlaka sıfır olacağından ve işin içinde her daim bir olacağı için ve tabi ki veya bağlacını işlediğimiz için cevap ne olacak hep bir olacak sevgili arkadaşlarım. Geçtim soruma 9 karesel bir sayıdır doğru mu? Doğru. 91 asal mıdır peki? Hayır değildir çünkü 91 7 e, kere 13'tür sevgili arkadaşlarım. Asal değildir. Bu bir bu sıfır. Q'nun e, değili de veya P'nin değilsin. Q'nun değili de bir veya P'nin değeri 0 1 veya 0 neye denktir arkadaşlarım? Tabi ki 1'e denktir diyeceğiz 14. örnek Şimdi veya bağlıcı var ortada bakın Ve sonuç 0 olmuş Demek ki burası da 0 Burası da 0 Yani P 0 Pardon P 0 diyorum 1 yazıyorum P 0 Q da 0 S de 0 Bakın R'nin değili 0 R 1'dir Peki P 0 iken P'nin değeri nedir? 1'dir Veya S'nin değili o da 1 1 veya 1 neye denktir? 1'e Q'nun değili, Q sıfırdı 1 ve R'nin değili. R'nin değili neydi arkadaşlarım? Sıfırdı. 1 ve sıfır işin içinde sıfır var ve V bağlacı olduğu için cevap sıfırdır. Q'nun değili, Q arkadaşlarım sıfırdı, Q'nun değili 1'dir. Veya bakın gerisine bakmama gerek yok. Niye? Çünkü veya bağlacının yanında 1 var. Sonuç ne olacaktır? 1 olacaktır deriz. Şimdi devam edelim 15. örneğimizden. 200 sayfalık bir kitabın 60 sayfasını okuyan Kadir ile ilgili... Şimdi 200 sayfa'nın 60 sayfasını okuduysa yüzde 30'unu okumuştur, yüzde 70'i kalmıştır. Doğru mu? Doğru. Peki, PQ önermelerine bakıyoruz. Kitabın %35'inden daha az okunmuştur demiş. Evet, %30'u 30 okunmuştu. Dolayısıyla P önermesi doğru. Kitabın okunmayan kısmı okunan kısmının iki katından daha fazladır. Şimdi okunmayan kısmı 70, okunan kısmı 30, okunmayan kısmı okunan kısmının iki katı yüzde 60 yapıyor. İki katından daha mı fazladır evet dolayısıyla bu da doğru Kadir aynı kitabının %80'ini daha okursa kitap biter Hayır %70'ini daha okursa kitap biter Dolayısıyla yanlış diyoruz P1 Q1 R0 R'nin değili 0'ın değili 1 Ve açtım parantezi Q veya P'nin değili Q neydi arkadaşlarım 1 Veya P'nin değili 0 1 veya 0 nedir 1'dir 1 ve 1 nedir arkadaşlarım tabii ki 1'dir Dolayısıyla cevap buydu bir de B şıkkına bakalım. R neydi arkadaşlarım? R sıfırdı. Veya P'nin değili e o da sıfır. Sıfır veya sıfır nedir? Sıfırdır. Sıfır V var yanında ne olursa olsun artık beni hiç ilgilendirmiyor. Şurası P değil bu arada R arkadaşlarım. Yanında ne olursa olsun hiç fark etmez. Sıfır V varsa sonuç nedir? Sıfırdır diyeceğiz. Böyle kısa yolları da kullanırsanız baya bir vaktinizi ee, nasıl diyeyim soru çözerken harcadığınız vakti azaltmış olursunuz. 156. sayfamıza geçiyoruz Dağılma özelliği Dağılma özelliği sadece arkadaşlarım ama sadece V'nin veya üzerine veya'nın V üzerine dağılma özellikleri vardır Sağdan soldan hiç fark etmez Sağdan da dağıtabilirsiniz Soldan da dağıtabilirsiniz Nasıl dağıtacaksınız? Aynı 2 çarpı 2 çarpı X artı Y'yi dağıttığınız gibi Nasıl dağıtıyoruz? 2 çarpı X Aradaki işlem artı 2 çarpı Y diye dağıtıyorsunuz ya Aynı burada da aynı şekilde dağıtıyorsunuz. Bakın o zaman ne diyeceğiz? P ve Q aradaki işlem veya P ve R diyorsunuz arkadaşlarım. Parantezleri unutmadan yapıyorsunuz bunu. Veyayı dağıtalım. P veya Q aradaki işlem ve P veya R diye dağıtabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlarım kümelerde de göreceğimiz bakın. Kümelerde de göreceğimiz De Morgan kurallarımız var. P veya Q'nun tamamının değilini çok kısa bir şekilde, bakın P'nin değili diyorsunuz, Q'nun değili diyorsunuz, veya'nın değili de burada V olarak karşımıza çıkıyor. P veya Q'nun değilini bu şekilde açabiliyorsunuz. O zaman V'nin değili de veya olacağından P'nin değili veya Q'nun değili diye de bunu açabiliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yani bu şekilde hem parantez dışına taşıyabiliyorsunuz hem de işinize yaradığı gibi bunu bu hale, bunu bu hale veya bunu bu hale, bunu bu hale getirebiliyorsunuz. Bunlara demorgan kuralları diyoruz. Kümelerde de var. Mesela A birleşim B'nin tümleyeni diyoruz orada. Değili demiyoruz da tümleyeni diyoruz. Neydi? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeniydi. Veya A kesişim B'nin tümleyeni neydi arkadaşlar? Bu da A'nın tümleyeni. Birleşim B'nin tümleyeniydi. Aynı şeyleri burada da görüyoruz. Demorgan. Demorgan'ın bulduğu. Yüksek ihtimal İtalyan bir adamın bulduğu. Sevgili arkadaşlarım. Ee, bir ne diyelim? Teorem midir acaba bilmiyorum. Teorem olabilir ya. Demorgan kural. Bir kural diyelim biz. Teorem olup olmadığını bilmiyorum. Aşağıdaki önermelerin en sade biçimlerini buluruz demiş. Hadi bulalım. Bakın. veya'nın burada nesi var? Değili var. Dolayısıyla ben ne yapacağım bunu? Birincisinin değili. P'nin değilinin değili. P. veya'nın değili. V. Q'nun değilinin değili. Q. P ve Q'ymuş arkadaşlarım. Bu ifadenin en sade hali. Şimdi buraya bakıyoruz. V var. İçeride de veya veya var. Ve gördüğünüz üzere şundan bir tane daha renk seçelim. P'nin değili, P'nin değili. İkisinin de içinde P'nin değili var. O zaman P'nin değili bir şeylerin içine dağılmış. P'nin değili neyle dağılmış? veyayla ile. Veya diyoruz. Açtık parantezi. Burada Q, burada R kaldı. Q, R. Aradaki işlem ana işlem ne? V arkadaşlar. Bakın içeri dağıtırsanız. P'nin değili veya Q. P'nin değili veya Q. P'nin değili veya R P'nin değili veya R Aradaki işlemde V olacak Güzel Devam edelim Şurada değil var Bu değili bir açarsanız önce P'nin değili ve R'nin değili V ile devam ettiği için parantezi koymuyorum Ve R diyorum Bir de tamamını değil Burada R, R ve R'nin değili Neydi arkadaşlarım bu? Sıfırdı Sıfırın yanında V olduğuna göre Burası komple sıfırdır Sıfırın değili nedir? Tabii ki 1'dir bir de buraya bakıyoruz. Aynı taktikle bakın. P var, P var. Demek ki içeri dağılmış bu. O halde P diyorum. Bu sefer neyle dağılmış? V ile dağılmış. V. Burada ne kaldı? Q. Bir de Q'nun değil. Q, Q'nun değil. Aradaki işlem ne? Veya. Şimdi gençler. Q veya Q'nun değil neydi? 1'di. 1 ve P kaldı geriye sadece ya da P ve 1. 1 ve P de P 1 ise sonuç 1. P sıfırsa sonuç sıfır olacağından P'ye bağlıdır. Yani bunun da en sade hali P'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 17. <gülüyor> örnekle. Yine aynı şekilde bakın burada size kısa bir yol göstereceğim. Çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. P veya P ve Eğer bunu içeri dağıtırsanız P veya P ve P veya Q'yu elde edersiniz. P veya P P'ydi. P ve P veya Q İşte şuna benzeyen ama Gram ilerleyemediğimiz bir e, işlem oldu Bunu da içeri dağıtırsanız aynısına geri dönersiniz O zaman bu ne işe yarıyor Yani bu matematiğin bug'ı mı? Hayır matematiğin bug'ı falan değil Bunu çözebilmek adına Şöyle yapacağım Öncelikle sevgili arkadaşlarım P'yi verebilecek v, v işlemiyle beraber Bize P'yi verebilecek bir şey bulacağım Mesela örnek veriyorum 1 ve p neye denktir arkadaşlarım? Yine p'ye denktir değil mi? Bakın şuradaki p'yi, buradaki p'yi 1 ve p biçiminde yazdım ben. Tamam. Sonra veya p ve q. Şimdi her iki tarafa bakıyorsunuz. Burada p var. E hocam burada da p var. E aradaki işlemlerde v ana işlemde veya. O zaman p dağılmıştır diyeceğim. Ne ile? V ile. P ve içeriye yazıyorum. 1 veya q. Şurada Q kaldı, burada 1 kaldı çünkü. 1 veya Q nedir? Veyanın yanında 1 olduğuna göre 1'dir. 1 ve P nedir arkadaşlarım? Tabii ki P'dir. Bakın alın size bu işlemin sonucunu. P bulduk. Burada da şu P'yi bu sefer eee 0 veya P biçimine getirip yazıyorum. 0 veya P nedir? P'dir. V diyorum. aradaki işlem aradaki işlem neydi? Ha V P veya Q. Şimdi burada ise Yine aynı şekilde P dağılmıştır diyorum. P ne ile dağılmış? V ile. Burada sıfır kaldı. V kaldı. Q kaldı. Sıfır ve Q nedir? Sıfırdır. Peki burada ne var? V var. Bir de ne var? P var. P veya sıfır neye denkti? Şimdi P ise sonuç 1. P ise sonuç 0 olduğuna göre bu da P'dir. Yani bunun da sonucu P'ymiş. Şimdi arkadaşlar bundan sonra soruların içerisinde şunu veya şunu Gördüyseniz yani buna benzer ifadeler Gördüyseniz sonuç her daim Şu dışarıdakidir Sonuç her daim dışarıdakidir bunu unutmayın Bunu da şu şekilde e, Daha kolay olur diyorsanız Bu şekilde akledebilirsiniz Bakın şimdi Kümelerle mantık kısmını Sembolik mantık kısmındaki o önermeleri Ve aradaki bağlaşları Küme isimleri ve kümelerdeki işlemlerle Bağlaştıralım Nasıl bağlaştıracağım P önermesine A kümesi diyelim Q önermesine B kümesi diyelim Veya bağlacına Birleşim diyelim V bağlacına kesişim diyelim Zaten birbirlerine de aşırı derecede Çok benziyorlar değil mi? Niyeyse Şimdi yukarıdaki şu işleme Bakalım Bakın şu işlem var ya Siz gelin sizle beraber Buna bakalım Buna bakarken de bunu yorumlarken de Ben bunu yorumladıktan sonra sizde aynı işlemlerle Aynı yöntemle Şunu yorumlayın tamam mı? Bu sizin ödeviniz. Yukarıdakini ben size göstereceğim. Aynı yöntemle yapacaksınız. Şimdi bakın şunu şöyle çekelim. Bizden istenen P veya P ve Q'ydu değil mi? Ha, şimdi ben bunun yerine A demişim. Veya yerine birleşim demişim. P'ye A demiştik. V'ye kesişim demiştik. Q'ya da B demiştik. A birleşim A kesişim B Hemen arkadaşlar bir tane A bir tane B kümesi çizdim. Şurası A kümesi burası B kümesi. Şuradaki A kesişim B neresi? Hocam A kesişim B işte şu arada kalan yerdi. Kümeleri hatırlıyorsunuz değil mi? Bir sonraki konumuz da kümeler ha. Buradaki kısımdı A kesişim B. Ben bununla A'yı birleştireceğim diyor. A kümesi de zaten şu kısımda arkadaşlar. Ben ikisini birleştirirsem yine karşıma A kümesi çıkar. Yani bu işlemin sonucu neymiş? A kümesiymiş. O zaman bu işlemin sonucu da A ile neyi bağdaştırmıştık? P önermesini. Demek ki bakın buradan da P veya P ve Q P önermesine denkmiş. Aynı A birleşim A kesişim B'nin A kümesine eşit olduğu gibi bu da buna denkmiş diyoruz. Küme yardımıyla biz bu soruyu çözebildik arkadaşlarım. Şimdi sen de ne yapıyorsun? Yine küme yardımıyla. Şunu hemen şu kısacık yer sana yeter bakın şuradaki küçük mekan sana yetecektir O mekana gidiyorsun ve sen de hemen videoyu şu an durdur ve yap bakalım tamam Ne bulacaksın cevabı burada bulmuştuk bakın cevapları Sen de cevabı P bulacaksın hadi bakalım bekliyoruz Şimdi siz onu yaparken ben de 18. örneği bir çözeyim Demiş ki bize aşağıda 3 tane kutu verilmiş bu kutuların içlerine sarı, kırmızı ve siyah bilyeler her kutuya farklı renkte bilye olacak şekil, biçimde konulacaktır. P önermesi bize demiş ki 1 numaralı kutuya kırmızı bilye konulmuş, Q önermesi de 3 numaralı kutuya sarı bilye konulmuş diyor. Bu önermeleri için, bakın şuradaki önermemiz var ya, P'nin değili ve Q'nun tamamının değili. Bu neymiş arkadaşlarım? Bu yanlış bu önermeymiş. Yanlış bir önerme. Olduğuna göre 1-2-3 numaralı kutulara sırasıyla hangi bilyeler konmuştur diye soruluyor. Şimdi bakın bu önerme yanlışsa neyin değili sıfırdır birin demek ki içerisi ne olmak zorunda bir olmak zorunda hocam tamam ve içerisi ise, p'nin değili ve q denktir bir diyorsunuz o zaman v bağlacının sonucunun bir çıkabilmesi için bu kesinlikle birdir bu da kesinlikle birdir diyeceksiniz q kesinlikle birmiş yani bu doğruymuş p'nin değili doğruysa p'nin kendisi yanlıştır tamam şimdi gelin şuna bakalım q önermesi doğruydu ya oradan hareket edelim Demiş ki bize 3 numaralı kutuya sarı bilye konulmuş. O zaman burada kesinlikle ama kesinlikle sarı bilye vardır. Güzel. Şimdi burada sarı olduğunu biliyorum ya başka bilye konmayacak. Geriye sadece 1 ve 2 numaralı kutular kaldı. P önermesi ne demişti? 1 numaralı kutuya kırmızı bilye konulmuş. Ama bu yanlıştı. Demek ki 1 numaralıya kırmızı bilye konulmamış. E o zaman kırmızı neye konulmuştur? Tabii ki 2 numaralıya. E geriye ne kaldı? Mavi bilye o da buraya konulmuştur. O halde arkadaşlarım işte sorumuzun cevabı bu. 1 numaralıya mavi, 2 numaralıya kırmızı, 3 numaralıya sarı bilgi konulmuştur diyeceksiniz. Ve gençler devam ediyorum. Bir diğer bilgiyle, bir diğer bağlaçla ya da bağlaç. Hemen yazdınız 1100 ve 1010 dediniz. Ya da bağlacında. 1 ya da 1 0, 0 ya da 0 0, 1 ya da 0 1, 0 ya da 1 1. Yani kısaca aklınızda şu şekilde tutacaksınız. Eğer ya da bağlacının bileşenlerinin doğruluk değerleri birbiriyle aynıysa bakın 1-1 0-0 sıfır sonuç 0. Eğer bunlar birbirinden farklıysa arkadaşlarım sonuç mutlaka ama mutlaka 1 olacak. Farklıysa 1 aynıysa 0. Özelliklerine gelecek olursak da. Değişme özelliği vardır. Değişme özelliği olduğu için arkadaşlarım bu Q ya da P'ye denktir. P ya da Q ya da R birleşme özelliği vardır. P ya da Q ya da R. Hangisini önce yaparsan yap. istersen parantezlerin alayını kaldır. P ya da P. İkisi de aynı sonuç olarak. ikisi de aynıysa sonuç neydi? Sıfırdı. P ya da P'nin değili. İkisi birbirinden mutlaka farklı olacağından sonuç 1'dir. 1 bir ya da P. Bakın 1 ya da P'ye bakıyoruz. Eğer P 1 ise sonuç 0. Eğer P 0 1 ya da 0'dan sonuç 1. Yani P ne oluyorsa sonuç onun tam zıttı oluyor. İlk defa yazacağız bak bunu. P1 ise sonuç 0, P0 ise sonuç 1, P ise tam zıttı oluyorsa, sonuç neye bağlıdır? P'nin tam zıttına yani P'nin değiline bağlıdır. 0 ya da P, bu da sevgili arkadaşlarım, P1 ise sonuç 1, P0 ise sonuç 0 olacağından, P neyse cevap o, o halde P'ye bağlıdır diyeceğiz sevgili kardeşlerim. Ve 156. sayfamızda bitirdik, nereye geçtik? 157. sayfamıza 19. örneğimize. Ali'nin cüzdanında 208 lira vardır 2 tane de önerme verilmiş çok güzel bir soru karşınıza bu sene böyle bir soru çıkarsa hiç ama hiç şaşırmayın bakın çıkabilir hiç şaşırmayın 2 tane önerme var P ve Q'nun değili önermesi neymiş doğruymuş arada V bağlacı var güzel kardeş sonuçta 1 çıkmış o zaman ne olacak bu da 1 bu da 1 yani P kesinlikle doğru Q'nun değili doğruysa Q kesinlikle yanlış. Çok güzel. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. P önermesine bakıyorsunuz. Şu kısma bakın. Ali parasının 1 bölü 8'i ile kalem almış. 1 bölü 4'ü ile defter almış. Şimdi burada 2 tane önerme var. Burası da ne ile bağlanmış? da ile bağlanmış. Oo. Ali parasının 3 bölü 8'i ile dosya almış. 1 bölü 8'i ile kalem almış. Ve burası ne ile bağlanmış? Veya ile bağlanmış. Çok güzel. Çok güzel. Bunları fark ettik ya. Sorunun kuyruğunu koparmak üzereyiz. Şimdi P önermesi doğruydu. Ali parasının 1 bölü 8 ile kalem almış. Ya da 1 bölü 4 ile defter almış. E i̇kincisi de yanlıştı. Bak çok güzel bir bilgi var. Veya bağlacı var ve sonuç yanlış. Veya bağlacının sonucunun sıfırsa... Bu da sıfırdır, bu da sıfırdır. Yani bu şu cümle yanlışmış. Ali parasının 3 bölü 8 ile dosya almış cümlesi yanlış. 1 bölü 8 ile kalem almış, o da yanlış. E yukarıda ne diyor? Ali parasının 1 bölü 8 ile kalem almış demiyor mu? E şunun aynısı. O zaman ben buranın yanlış olduğunu buldum. Sıfır ya da şu cümle. Neymiş? Doğruymuş. E sıfırın yerine ne gelirse doğru olur, 1 gelirse. Demek ki 1 bölü 4 ile defter almış arkadaşlar Ali. Şimdi parasının 1 bölü 4 ile defter aldığına göre Ali'nin aldığı defter kaç liradır diye sorulmuş. E 208 lirası yok muydu bunun? Vardı. O zaman 208'in 1 bölü 4 ile defter almış arkadaşlar Ali. 208'i 4'e bölerseniz 52 TL gelir. Bu da defterin parasıdır. Anlaştık. 10 numara 5 yıldız bir soruydu. ÖSYM'nin yaptığı sınavda da YKS 2023'de karşınıza böyle bir soru çıkarsa hiç de fena olmaz gençler. Aklınıza bulunsun. Devam ediyorum. İSE bağlacıyla. Hemen yerleştirin. 1 1 0 0 1 0 1 0. Şimdi isenin sonucu sadece ama sadece şu satır için 0, diğer tüm durumlar için 1 arkadaşlar. Yani sadece doğrudan yanlışa giderken 0, diğer tüm durumlarda bunun cevabı 1'dir. Bakın, birinci bileşen sıfırsa sonuç otomatikman 1 olur. İkinci birinci bileşenlerin 1 bir olduğu durumlarda cevap ya 1 ya 0. Sadece birden sıfıra giderken sıfır hatta biz buna genel itibariyle şu şekilde bir sıfır sıfır olduğu için yüz kuralı diyeceğiz tamam mı? Aklınızda da bu şekilde dursun. Yani bunu bu şekilde görür görmez a yüz kuralı deyip yapıştırabilirsiniz. Sadece yüz kuralı bakın bir ise sıfır sıfırdır unutmayın bunu. Özelliklerimize bakalım bunun özellikleri biraz farklı diğerlerinden. P ise Q arkadaşlar mutlak surette P'nin değil veya Q'ya denktir. Şimdi ise bağlacının öyle değilini meyilini falan alamadığımızda bu ise'yi veyaya çevirebiliriz. Çevirmemiz gerekir bazen. Bazen de veyaya ya'yı ise'ya çeviririz ama genelde yaptığımız şey ise'yi veyaya çevirmektir. İse'yi veyaya nasıl çeviriyoruz? Birincinin değilini alıyorsunuz. İkinci aydan kalıyor ve ise'yi de veya yapıyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Bir de bu P ise Q önermesinin karşıtı tersi ve karşıt tersi var. Karşıtı dediğimiz şey Q ile P'nin yer değiştirmiş halidir. Q ise P'dir. Tersi dediğimiz şey P'nin değili ise Q'nun değilidir. Yani hem bunun hem şunun hem de şunun değilini alarak yazıyorsunuz. Karşıt tersi diyorsa hem yer değiştiriyorsunuz hem de değillerini alıyorsunuz. Yani Q'nun değili ise P'nin değilidir diyorsunuz. Şimdi bir notumuz var. Bu not ne? Arkadaşlarım. P ise Q'ya biz koşullu önerme diyoruz. Yukarıda yazıyor muydu koşullu diye? Aynen. Koşullu önerme diyoruz. Hani SSA bağlacı var ya o yüzden. Hani koşul ekleriydi değil mi bunlar? İse bağlacı da o zaman koşullu önermedir. P ise Q. Koşullu önermesi kendi kendi karşıt, karşıt tersine denktir diyoruz. Yani bu ne demek arkadaşlarım? P ise Q. Denktir Q değil ise P değil. P ile Q ne olursa olsun. Hangi cümle olursa olsun. Bu buna denktir arkadaşlar. Soldaki doğruysa sağdaki de doğrudur. Soldaki yanlışsa sağdaki de yanlıştır. Örnek verelim. Türkçe olarak bir cümle örnek verelim. Mesela <gülüyor> SML hoca SML hocayı dinledim. Matematik matematiği fullledim. <gülüyor> SML hocayı dinledim, Matematiği fullledim. SML hocayı dinledim ise matematiği fullledim. Tamam? Şimdi bak şuraya P dedim. Hop! Buraya P dedik. Şuraya da Q dedik. P ise Q. SML hocayı dinledim ise matematiği fullledim. Şimdi denk olan bir cümle kuracağız. Neydi? Q'nun değili. Yani matematiği fullleyemedim. Matematiği fullleyemedim. Fullleyemedim. Yine ise P'nin değil. SML hocayı dinlemedim. SML hocayı hocayı dinlemedim. Bakın ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Dinlenmedim. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. SML hoca'yı dinledimse matematiği fullledim. Matematiği fulllemedimse SML hocayı dinlememişim demektir gibi. Siz aldığınız mesaj. Ve çok da güzel örnekle aklınızda tutabilirsiniz şu. an. Evet gençler devam ediyorum 20. sorumla. Ne güzel örnek verdim bu. P önermesi 0, Q 1, R de 1 olmak üzere A hanı bunları bul demiş. Hadi bakalım. P 0 ise P'nin değili 1'dir. Q 1 ise Q'nun değili 0'dır. 1 ise 0. Neydi 100 kuralı 0'dır arkadaşlar bu cepte. P'nin değili 1 ise Q neydi 1 veya R'nin değili 0. Bakın arkadaşlar 1 ise 1 birdi. 1 veya 0 da birdi. P neydi? 0 ise, e, R neydi arkadaşlarım? 1. Bunun değil ise sıfır. bir, birdi. değili sıfır. Sıfır ise 0. Şimdi 0'sa 1, 1'di. 1'in değili 0. 0 ise 0 neydi arkadaşlarım? Tabii ki 1'di. D'ye bakıyoruz. P veya R ise P ya da Q. Ha, şimdi dur orada. Orada dur. P neydi? 0. Veya R neydi? 1. 0 veya 1 neydi arkadaşlarım? 1'di. 1 bir ise Geçtik şuraya. P ya da Q. P neydi arkadaşlar? Onları da yazarak ilerleyelim. P neydi? Sıfır. Ya da Q neydi arkadaşlar? O da birdi. Sıfır ya da bir. Ya da bağlacının ikisi birbirinden farklıysa sonuç birdi. Dolayısıyla burası bir. Bir ise bir nedir? Birdir. Ve son olarak E'ye bakıyoruz. P neydi arkadaşlar? Sıfır. Veya Q neydi? Bir. İse Q neydi? Bir. Ya da P de sıfırdı. Ve bunun değil istenmiş. 0 veya 1. 1 ise 1 ya da 0 1'di. 1'in değili 0. 1 ise 0. 100 kuralından kaynaklı 0'a denktir diyeceğiz sevgili gençler. 21. örnek. Aşağıda A, B, C, D, E doğal sayıları hakkında 3 tane önerme verilmiş bize. P önermesi demiş ki ha bu arada önce şuna bakalım. Şu önerme neymiş arkadaşlar? Yanlış. Şimdi yazıyorum bakın. P ve Q ise R'nin değili. Yanlışın isenin sonucu yanlışsa Sıfırsa dedi? 100 kuralı vardır burası 1 burası sıfırdır R'nin değili sıfırsa R kesinlikle ama kesinlikle 1'dir bu doğru söylüyormuş P ve Q 1 Demek ki ikisi de 1'dir yani bunların hepsi doğru söylüyor Tamam mı A sayısı 23 eşittir demiş bir de A B C D E sayılarımız vardı bizim A B C D E Şimdi arkadaşlar diyor ki A sayısı 23'tür Tamam eyvallah o doğruymuş B A'dan büyük, C'den küçükmüş. Şimdi B sayısı A'dan büyük, C'den de küçük olduğuna göre C büyük, B büyük, A gibi eşitlik vardır. Bu 23'tü unutmayalım. E tüm sayılardan büyük, E bunların alayından büyük olacak. Bu 5 sayının toplamı en az kaçtır? E, D hakkında bilgi yok, hallederiz bir şekilde. Şimdi bakın A sayısı 23'tü. B sayısı bundan büyükse ve toplamının en az değeri soruyası bunu 24 seçersiniz. C'de 25 seçersiniz. E hepsinden büyükse bunu da 26 seçersiniz. Bakın bu 26 B 24, C 25. E, D de doğal sayıydı. Ve zaten hepsinden büyük gibi bir veya herhangi bir tanesinden büyük gibi bir cümleyle rastlamadığımız için dolayısıyla D'yi de en küçük olan, en küçük doğal sayı olan sıfırı seçmekte özgürsünüz. Böylelikle toplama en az kaçtır diye soruyordu. 23, 24, 25, 26'nın toplamı sevgili arkadaşlar 49 çarpı 2'den 98'i verir. Bize cevabımız da bu olur diyebiliriz. 22. örneğimiz... P ise Q'nun değili. Koşullu önermesinin karşıtını tersini karşıt tersini yaz demiş bize. Şimdi bunun karşıtı neydi? Yer değiştiriyorduk. Yani Q değil ise P olacak. Tersi neydi? Bunun tersini alıyorsunuz. Yani değilini P'nin değili ise Q'nun değilinin değili Q'dur. Karşıt tersi de bununla bunu yer değiştiriyorsunuz arkadaşlarım. Böylelikle Q ise P'nin değilinin, yani Q ise P'nin değili oluyor sevgili arkadaşlarım. Karşı tersi. Bakın şununla şu da birbirine denkti. Tekrardan hatırlatıyorum. Unutmayın lütfen. 158. sayfamızdayız. Örnek 23. P'nin değili ise Q ise R önermesinin karşıtı tersi, karşıt tersi nedir diye sorulmuş. Yalnız burada iki tane ise var. Ne yapacağız? Şöyle, şuradaki ise'yi veyaya çevirelim arkadaşlar. Bunu çevirmek için de şunun değili veya diye devam ediyorduk. Hatırladınız mı? Pekala. P'nin değilinin değili P veya Q. Şimdi şurası P veya Q oldu. Bir de neyimiz var? İse R'miz var. Çok güzel. Karşıtı nedir? R ise P veya Q'dur. Tersi nedir arkadaşlarım? P veya Q'nun değilini alıyorsunuz. P'nin değil ve Q'nun değil ise R'nin değil oluyor. Karşıt tersi bunları yer değiştiriyorsunuz. R'nin değil ise P'nin değili ve Q'nun değili diyebiliyoruz. Şimdi notumuz var. Doğruluk değeri. 1 olan koşullu önermelere ne diyoruz? Gerektirme diyoruz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Yani şöyle sorarsa, Aşağıdakiler hangisi bir gerektirmedir derse. Demek ki sen sonucu 1 olan ise bağlaçlarına bakıyorsun. İse bağlaçlar ise bağlacıyla bağlanmış olan önermelerin sonucu 1 ise biz bunlara gerektirme diyoruz. Unutmayın. Devam. Ancak ve ancak. Yani iki yönlü koşullu önerme. İki yönlüden kastı. Yani hem şöyle hem böyle. İkisini birleştirince sembolik olarak şöyle bir şey ortaya çıkmış. Biz de buna ancak ve ancak bağlacı diyoruz. Hemen yerleştirelim. 1-1-0-0 1-0-1-0 dediniz. 1 ancak ve ancak 1 1'dir. 0 ancak ve ancak 0 1'dir. 1-0 ve 0-1 bir. yani birbirlerinden farklıysa 0'dır. Bu bir şeye benziyor. Bir şeyin zıttı danın zıttı arkadaşlar Bakın ikisi aynı ise sonuç 1 bir. İkisi birbirinden Farklı ise eğer sonuç 0 oluyor Ya da da da tam tersiydi İkisi birbiriyle aynı ise sonuç 0 İkisi birbirinden farklı ise Sonuç 1 çıkıyordu Geçelim özelliklerine P ancak ve ancak Q Q ancak ve ancak P'ye denktir arkadaşlar Yani değişme özelliği var P ancak ve ancak P İkisi de 1 veya ikisi de 0 olacağından Sonuç mutlaka 1'dir ya da'nın tam tersi P, ve P, e, P ancak ve ancak P'nin değili ikisi birbirinden farklı olacağı için sonuç mutlaka sıfırdır. P ancak ve ancak Q mutlak suretle P'nin değil ancak ve ancak Q'nun değiline denktir arkadaşlarım. Aynı zamanda sıfır ancak ve ancak P eğer burası 1 olursa sonuç sıfır burası sıfır olursa sonuç 1 olur. Yani P neyse sonuç bunun tam tersi çıkıyor. Yani o zaman neye bağlıdır? P'nin değiline bağlıdır. P1 ise bakın bir ancak ve ancak 1'i 1, bir. P0 ise sonuç 0 çıkacak. P ise cevap o oluyor o zaman bir ancak ve ancak P de tabii ki P'ye bağlıdır. P ancak ve ancak Q'nun değili ise istediğiniz bir tanesini seçiyorsunuz sorunun içerisinde çözerken hangisi işinize geliyorsa P'nin değili ancak ve ancak Q'da yazabilirsiniz buna ya da P ancak ve ancak Q'nun değili de yazabilirsiniz. Bunların şu ifade yani bunun değili buna da buna da denktir sevgili arkadaşlar anlaşıldı diye umuyorum ve devam ediyorum 158. sayfamız sağ üst tarafındaki notla. Doğruluk değeri 1 olan iki yönlü koşullu önermeleri yani ancak ve ancak önermesi pardon, bağlacıyla bağlanmış önermelerin sonucu 1 ise biz bunlara çift gerektirme diyoruz sevgili arkadaşlarım. Çift gerektirme diyoruz. Şimdi 24. örneğimize bakalım. Ne demiş bize? 0 ancak ve ancak P. Yani P 1 ise sonuç 0. 0 ise 1 oluyor. Dolayısıyla burası P'nin değiline bağlıdır. Ve şuraya bakıyorum. 1 ancak ve ancak P. E burası da P'ye bağlıydı. P'nin değili ve P 0'dı. E çünkü v'e bağlacı. İçlerinden birisi mutlaka 0. Ve burada da değili var unutmayın. 0'ın değili de nedir arkadaşlarım? Tabii ki 1'dir. Cevap 1'miş. Geçtim ikincisine. Şimdi P ise. Şu ancak ve ancak P'nin değili demiş bize. Burayı dikkatli dinliyorsun. İlk defa böyle bir örnekle karşılaştın çünkü. P 1 olursa Q 1 olabilir. P 1 olursa 0 olur. 0 olursa 1 olur. Ve 0 olursa 0 olabilir. 1 ise açtım parantezi ancak ve ancak P'nin değil P 1'di ya burası 0 olur. Denktir dedim. Şimdi buraya bakıyorsun. 1 ise açtım parantezi ancak ve ancak koydum. P'nin değili burası bir burası sıfır olur. Şuraya bakıyorsun. Sıfır ise buraya istediğini yaz. Sonuç daima bir olur. Çünkü sıfırdan yola çıkmış. Sıfır ise Ahmet bile birdir arkadaşlar. Unutmayın. Tamam, Sıfır ise ne olursa yazsın birdir. O zaman burası da birdir. Çünkü sıfırdan yola çıkıyor. Şimdi gençler. Şunlara da bakalım. Bir ancak ve ancak sıfır sıfırdır. Bir ise sıfır sıfırdır. Sıfır ancak ve ancak sıfır birdir. Bir ise bir birdir. Şimdi bize bize p1 p1 şuraya bakıyorsunuz e bu da 1 1 0, 0 1 0, 0. De mi? Peki 1 1 110 0 1 0, 0. Bu bize neyi vermiş 0 bir biri vermiş. yani p ile Q için 1 1 0 0 Burası da arkadaşlarım 1 0 1sıken sonuçlar ne çıkmış? 0 1 1, 1 çıkmış. Şimdi ben buraya ne yazacağım ki bunlar birbirine denk olsun. Böyle bir tablo yani P1, P1 1 0 0 iken Q 1 0 1 0 iken sonuçlar nasıl 0 1 1 1 çıkabilir? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi burası 1 bunlar 0 olmuş olaydı. Ben buraya gönül rahatlığıyla P ve Q yazardım. Açın bakın P ve Q'nun tablosuna. 1 0 0 0 Şimdi o zaman bunlar bunun tam tersiyse ben derim ki buraya. Demek ki bu P ve Q'nun değilmiş kardeşim. O halde arkadaşlar, bunun da en sade hali P ve Q'nun değilidir diyebilirsiniz. Yani bu şekilde, nasıl diyeyim, aşırı derecede yorumlaması zor mu? Hayır, değil. Sadece bu konularda birazcık usta olmak istiyorsanız, birazcık değil, bayağı bir usta olmak istiyorsanız arkadaşlar, bu şekilde olan sorulardan 4-5 tane çözseniz yemin ediyorum yeter ya, vallahi yeter bak. Açın, yorumlayarak şöyle 5-6 tane böyle 7-8 tane falan çözün Yemin ediyorum ustalaşırsınız Heee dersiniz demek ki buradan Ve çok ciddiyim çok mantıklı geliyor size Tamam Notumuza bakalım Ya da bağlacıyla ancak ve ancak bağlacı arasında birbirinin tersidir Diyoruz arkadaşlar Yani ben P ya da Q'nun Eğer eğer Değilini alırsam, alırsam Bu bize neyi verir biliyor musunuz P ancak ve ancak Q'yu verir diyorum Neden çünkü çünkü sevgili arkadaşlar P ya da Q'da birbirinin aynı ise sonuç 0 oluyordu ya. E P ancak ve ancak Q'da birbirinden aynı ise sonuç 1 oluyordu. Yani bir tarafta 0 olan diğer tarafta 1, sol tarafta 1 olan sağ tarafta 0 oluyor. Bundan kaynaklı biz bunlara birbirlerinin tersidir, birbirlerinin değilleridir diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Bu da aklınızda bulunsun. Karşınıza, çıkacağınızı zannet, karşınıza çıkacağını zannetmiyorum ama... Aklınızda bu şekilde dursun en azından soru bankalarında veya denemelerde karşınıza çıkabilir Artı bilet garantili Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım bir diğer bilgiyle Ve artık zannediyorsam burası bizim son sayfamız aynen Daha sonrasında sembolik e, mantığın konu testi var İçindeki değişkenlere göre doğruluk değeri, değişen önermeleri biz ne diyoruz biliyor musunuz? Açık önermeler işte matematikte en çok kullanılan önermeler bunlar arkadaşlar Açık önerme diyoruz bu önermeyi doğru yapan elemanların kümesine de doğruluk doğruluk değer kümesi diyoruz, tamam mı? Doğruluk değer kümesi diyoruz. Şimdi bu ne demek? Örnek veriyorum. X artı 2, x artı 2 eşittir 5 ya da büyüktür 5 diyelim. X artı 2 büyüktür 5. Bu bir önerme olsun, tamam? Mı? Yani sonuç olarak x artı 2'nin 5'ten daha büyük olduğunu iddia ediyor. Fakat Biliyorsunuz ki içindeki bir değişken var bunun x bakın içindeki değişkenlere göre doğruluk değeri değişen yani sen gider burada x gördüğün yere 1 yazarsan 3 5'ten büyük olur ve dolayısıyla bu önerme yanlış olur ama gidip buraya 4 yazarsan 4 artı 2 6 5'ten büyük olur ve dolayısıyla da 1 olur içindeki değişkene göre de doğruluk değeri değişebiliyor dolayısıyla arkadaşlar biz burada diyoruz ki bu bir açık önermedir ve bunun da bir çözüm kümesi vardır x artı 2 5'ten büyükse tabi ki x 3'ten büyüktür ve x elemandır 3'ten sonsuza kadardır diyebiliriz. İşte şu kümeye de biz doğruluk değer kümesi diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu açık önermesin, Açık önermeni. 25. örneğimize bakalım. Px önermesi ki önermeleri de bu şekilde gösteriyoruz. x'e bağlı olduğunu. P önermesi x'e bağlıdır diyoruz. x kare eksi 4 eşittir 21 ve x doğal sayı. Yani arkadaşlarım x kare eşittir 25 ve x eşittir 5. x eşittir eksi 5 sağlar fakat bize demiş ki bu eleman doğal sayı ya x. E doğal sayıysa buradaki eksi 5'in ne işi var burada değil mi? x5'tir arkadaşlar. Peki o zaman ee buna göre a'ya bakıyoruz. Px vermesinin doğruluk kümesini bulunuz O zaman a şıkkını çözelim. Bunun doğruluk kümesi nedir arkadaşlarım? Sadece ama sadece 5'ten oluşur. Niye? E doğal sayı diyor da ondan çünkü. Başka bir sebebi yok. Eksi 5'i yazamayız. Peki b'ye bakalım. B içinde p5. Doğru mu yanlış mı? Bunlara bakacağız. E yerine yazacaksın. 5'in karesi 25, 4 çıkardım, eşittir 21. Doğru mu? Doğru. Bakın sağladığı için bu önermenin artık P5'in cevabı 1'dir. P0 sağlar mı? Eksi 4, 21 e eşit mi? Hayır. P3 sağlar mı? Bu da sağlamaz. Çünkü doğruluk değer kümesi içerisindeki elemanların harici zaten sağlamayacak. Çözüm kümesi değil mi bildiğimiz zaten? Denklemlerdeki çözüm kümesi. Denklemlerin çözüm kümesi dışındaki bir eleman o denklemi sağlıyor mu? Sağlamıyor. O zaman buradaki aynı mantalite doğruluk değer kümesi dışındaki bir eleman o önermeyi zaten sağlamayacağı için tüm o küme dışındaki elemanların hepsinde sonucu sıfırdır. Sadece doğruluk değer kümesi içerisindeki elemanlar için bunun sonucu aynı buradaki gibi birdir diyoruz sevgili güzel kardeşlerim. Ve geçiyorum 26. örneğime değil ondan önceki bir bilgiye. Niceleyiciler var arkadaşlar. Niceleyiciler. Evrensel ve varlıksal Niceleyicilerimiz var. Evrensel Niceleyici şu şekilde Ters, e, A, ters A Yani yatay bir simetriye göre Ters A Varlıksal Niceleyici de Y eksenine göre simetrik olan E'dir arkadaşlar. Büyük E sayısı. Yalnız tersten. Tamam mı? Şimdi şunu okurken Her işte bütün Tamamı şeklinde okuyabilirsiniz arkadaşlarım. Bunu okurken de en az bir, en az bir ya da vardır biçimde okuyorsunuz. Mesela şöyle dersek diyor ki en az bir tane x eleman reel sayısı vardır ki diye devam edeceğiz mesela. Bunu bu şekilde okuyacağız. Mutlaka bir, bir x eleman reel sayı x eleman ya şöyle en az bir x reel sayısı vardır tarzında en az bir tane vardır anlamında kullanıyoruz. Şöyle yazarsak da. Tüm x reel sayıları için Bütün x reel sayıları için Her x reel sayısı için Diye okuyacağız Anlaşıldı mı? Buna e, şunu Her bütün tamamı alttakinde en az bir Veya vardır biçiminde okuyacağız Unutmayın 26. ve son örneğimize de bakalım Aşağıda verilen açık önermelerin Değillerini buluruz demiş Şimdi P'nin değili Yazıyoruz Şurası neydi? Diyor ki en az bir x doğal sayısı vardır ki 5x-5 sıfırdan büyüktür demiş bize. Şimdi ben bunun değilini nasıl bulacağım? Şöyle şuradaki sevgili arkadaşlarım ee, varlıksal niceleyiciyi evrensel niceleyici bulacağız. Yani her x eleman doğal sayısı için 5x-5 bakın büyüktürün değili küçük veya eşittirdi. Aynen bu şekilde yazarsanız değilini ifade etmiş olursunuz. Şimdi geçelim Q'ya. Eliniz alışacak arkadaşlar. Yazın benimle beraber. Bakın herin değiline vardır en az bir. X tam sayısı X kare büyüktür 0 demiş. X kare küçük veya eşittir 0 diyeceğiz yine. Tamam. Çünkü büyüktürün değili küçük veya eşittir olacak. Devam. R değili X. Yazıyoruz. Burada ne var? V bağlacı var. O zaman ben bunun değilini alırken şuranın değerin alacağım, buranın değerin alacağım, aradakini de veyaya çevireceğim. Önce şu kısmı değerini alıyorsunuz. Her x doğal sayısı için x kare büyük veya eşittirin değeri nedir? Küçüktür sıfır. Bakın bunu yazdım. Bunu yazdıktan sonra aradakini veyaya çeviriyorsunuz dedim ve devam ediyorum şimdi buranın değilini alacağım. Herin değili vardır bir x eleman reel sayısı. X sıfır e, küçüktür sıfırın şeyine değiline büyük veya eşittir sıfır çünkü küçük olmayan ya büyüktür ya da eşittir. İşte size r önermesinin değil arkadaşlarım ve son olarak son olarak s önermesinin değiline bakalım şöyle ise bağlacı var önce iseyi neye çevirmem gerekiyor? Şöyle diyelim mi? Şuraya a önermesi diyelim, şuraya b önermesi diyelim a ise b. Şimdi a ise b'nin ben değilini öyle yekten alamam. Önce iseyi veyaya çevireceğim. Anın değil veya B yaptım şimdi bunun değilini alabilirim A'nın değilinin değili A'dır veya'nın değili V'dir Ve B'nin de değili B'nin değilidir Yani ben direkt o zaman ne yapacakmışım A'yı direkt alacağım İse'yi V'ye çevireceğim Ve B'yi de değilini alacağım sadece Demek ki şunu direkt yazacakmışız bak Şunun aynısını yazacağız Yazıyorum. Her x Rasyonel sayısı için X kare sıfırdan büyük veya eşittir İse'yi V'ye çevirmiştik Şunu da değilini alacağız en az 1'in değili her x reel sayısı için x kare eksi 1'dir denilmiş x kare eşit değildir eksi 1 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam ve böylelikle sevgili arkadaşlarım bunun da değilini almış olduk. Evet hayırlı uğurlu olsun yaklaşık olarak 1 saat 5 dakika 1 saat 10 dakika gibi bir sürede konumuzu bitirdik. Ve 152 kaçıncı sayfa dedik buraya 159 yani yaklaşık 8 sayfalıkta bir konu işledik şöyle de gösterelim. Vallahi arkadaşlar bunları anladıysanız güzel anladıysanız bir daha dönüp de mantık konusuna bakmazsınız sınava kadar. Sadece böyle bazı şeyleri hatırlamak için bakarsınız ama dediğim gibi hemen arkasından şu testi çözün ve bu testten sonra da mutlaka soru bankalarımızdaki sembolik mantık testlerinden çözün arkadaşlarım. Bitirmek zorunda mısınız? Değilsiniz. Çünkü sembolik mantıktan bu sefer de e, şey sıkıntısı yaşarsınız. Soru bulamıyorum çözmek için sıkıntısı yaşarsınız. Çünkü soru bankalarında az test verilir genelde bu konuyla alakalı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar mutlaka ama mutlaka e, sonrasına da bırakın çözmek için. Hemen hepsini çözmek zorunda değilsiniz ama ödevlerinizi yapın. Güzel bir dersdi. Ağzıma sağlık. Sizin de gözlerinize, beyninize, elinize, e, dilinize sağlık. Benle konuşan arkadaşlarım da vardır illa yani ki bana. <gülüyor> Bazı arkadaşlarım e, benle beraber ders çalışırken videolarını ve fotoğraflarını atıyorlar. E, beni çok mutlu ediyorlar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. E, birilerinin e, böyle hani beni tanımayan insanların, beni dinlemesi, beni tanımayan insanların benim derslerimden faydalanmaları... Ee, bu bana çok büyük gurur veriyor. Ee, o yüzden Allah sizden razı olsun. Eyvallah diyorum hepinize. Sonraki videomuzda teste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.